Altyazı misafir sandım sahibi sen oldun gönül evimin kapısı kırıktı çatısı viran ustası sen oldun gönül evimin seni ben gönlümde misafir sandım sahibi sen oldun Gönül evimin Kapısı Kırıktı Çatısı viran Ustası Sen oldun Gönül evimin İnleyen Sızısı Seninle dindi Gönülü Yıkanlar Yapan hiçbir yer mi sevdanda dilimde bir şarkı şimdi Namesi sen oldun gönül evimin Namesi sen oldun gönül evimin Namesi sen oldun Işığın sendin, bitmeyen hasretin vuslatı sendin. Seherle birlikte ansızın geldin. Güneşi sen oldun, gönlü evimin karanlık günlerin. Işığın sendin, bitmeyen hasretin buslatı sendin. Seherle birlikte ansızın geldin. Güneşi sen oldun, gönlüm evimin. İnleyensiz ısı senin dindi Gönülü yıkanla Yapan hiçbir yer mi? Sevdanla dilimde Bir şarkı şimdi Namesi sen oldun Gönül evimin Namesi sen oldun Gönül evimin messi sen oldun gönül evimin Nalmesi sen oldun gönül